32'ye aldın 1129,09 4.998 ve Bitcoin 22.97 ile günü düşüşle kavaltılar. İki polisin yerde savunmasız yatan kişiye vurdu görüntülere ilişkinin soruşturma başarıldı. Demirtaş'tan muhalefete samimi çağrı yapıldı. Orta kalayı çıkarın. Sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun dedi. İstanbul'u teyakkuzda girdi. Fırtına şiddetini arttırdı. Galata Kulesi güvenlik çemberini alındı. Kaltasaray'dan 22 milyon euroluk çılgın transfer yapılacak. İtalyanlar zahinde o müjdesini verdi. Türkiye ve bir öndüğü kar etkisini iyice gösterdi. İstanbul ve Ankara dahi 40 yıllık eğitime ara verildi. Son dakika haberi göre Koyanspor plan maçına yeni gelişme yaşandı. Önce ertelerde şimdi oynanması gündemde. AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef falan. İngiliz, The Guardian, Sert tepki geldi. Bunların hepsi kara propagandadır dediler değerli izleyenler. Ve bu haberimize de gün özelinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.